Ben seni öldürmeye çalışan bir terörist. Hayır Ben dedeyim abi Bakın Bu da onu oluyo gene burada Allah'ın Kanka İş adamlarından birini kaçırdım Ve onun altını görmen lazım Geldi, de grouphan. Jason Uğğğğğ <gülüyor> Ya <Gülüyor> please Please Motherfucker Ne Artı bu kadar kısa mı? Sen öldürmem için bir sebepse ölecek Sana Sert olanı verebilirim miyim? Ne? Anne çok lan. Silahı mermisini verdim. Gelin de kime? İster Jetin <gülüyor> ben? Deha almadın Geldim Jet. Ne ne <gülüyor> lo, lo, lo, ne ne ne yapıyorsun beni daha? Karaborsalamın içeri çaptı. Sesim oluyor. Ellerim hava kaptı. Karaborsalamın içeri şey çaptı. Şey Suydan ne çıktı? Ne deme söylüyorsun bilmiyorum. Ben Ano. Böyle da da kutu. Direkt. Hopa Burada biz işler var demek. Tabii. Hani Senin gibi de strateji şeyler ne? Görerev <gülüyor> Sonunda istediğimi aldım. Federallerden kurtulduğuma göre Abi what up bak Federallerden gerçekten kurtulduğunun mü sandın Ne? E incredibly NAMs EDERAILLIR Gibson NET ди NEMMET Yaa turbo araba yapma <gülüyor> A Ettig Lanet olsun Hepsi öldüm ki Onu da Jason'dan zor almam gerekti Hey Jason Jason Jason, Jason. <gülüyor> o silahı Jason, <gülüyor> diye de <değil. gülüyor> Raven Hall Mağzamanın satışları düşmeye başladı Artık robotun Şey bile yok İçecek bir tane patlayıcı maddesi bile yok Allah aşkına şu Jonathan küre içimi almaz ki Gel baba gel Narmi bak onun bundan her şey. Efendim ben bir tane pide malzemesi isterim de. Aynen. Bir pide malzemesi isterimsin. Ben vereyim şuradan. Şuradan çıkartayım. Şuradan annem. Selam. Dur. Şapamsam dur. Şapam. Jason. Hemen tezgahını kapat kardeşim. Bütün işimi mahvediyorsun. Aaaa! Sen benim saçırım var biliyorsun. Aaaa! Hmm. Onları... <gülüyor> easy money! easy money man. Aaaa! Eeees a soygun diye buna derim bak. Ayy! Önce bir tek altı sonra oradan sonra Sonunda Sonunda vallahi bir sen. Ne? 1080. <gülüyor> Şu aralar half life ekonomisi berbat. Şu physics cana 10 liraya aldım mesela. Arazi drone itemlarımı satmayı planlıyorum. Bu saatte ne item satarsın ne de şey kardeşim Ben şimdi ne söyleyeyim. Borsam seni geçecek gör. Peki kardeşim what about var ya? Galil. Ha ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. <gülüyor> yapma tamam yapma Tamam <gülüyor> kayıtta görmen lazım ya